soru da ya yani sevinirim size kalmış bir şey ama bana hani çok da gerekli değil bence siz biliyorsunuz dediğim gibi gençler videoyu paylaşmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın videolarımızı da sonuna kadar izlemeyi unutmayın şimdi videoya geçelim Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar size bedava xyz domain almayı göstereceğim arkadaşlar ee, Biliyorsunuz birkaç yıl önce VDS videosu çekmiştim bedava videosu ama Yaklaşık 10.000 izlenme hatta izlenme devam ediyor bir ee, iki hafta önce bu 9500 falanla yani yayla devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Bu videoda dedim ki bu videoya 150 like gelirse ben abi alma videosunu göstereceğim dedim. Saksini göstereceğim dedim. Ve Arkadaşlar biraz geç de olsa geldi. Şimdi öncelikle bu domainin bir yıllık gençler haberimiz olsun. Ee, tabii bu domaini eğer siteye bağlayamazsınız falan kesinlikle bana kısmayın çünkü ben bu videoda Gençler siteyi nasıl domain bağlasınız vesaire göstermiyorum zaten ben de bilmiyorum. Onların yardım olarak yapıyorum. Bu videoda sadece size domaini almayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle sunucumuza geliyorsunuz açıklama kısmında linki var. Emoji tıklıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Sonra abone rol, bilgi kanalına okuyorsunuz. Özel botta yapımlarınız var. Zaten buradan abone, market kanalına falan gelebilirsiniz. Ekimimiz var. Home company vesaire vesaire. Abone rol bilgi kanalına geliyoruz. Burayı iyice okuyoruz. Bakın abone rolü mesela atıyorum şu yetkili abone rolü e, var ya mesela abone yetkilisi rolü. Direkt buna etiket atandır oluyor gençler. Sakın atmayın. Burada diyoruz ki abone yetkilisi için bir rolünü etiketliyorsunuz diyoruz. Sonra gençler hani bak müneyi biçimli yetili falan hep çıkıyorsunuz gençler zaten e, arkadaş bazen daha aktif olmayabiliyor. Habiniz olsun. Sonra olan gençler e, iyice okuyoruz abone rol kalanını gençler böyle SS'lerimizi atıyoruz sonra rolünüzü veriyoruz bizde Altyapılar kalanını gençler hemen şunu silelim Altyapılar kalanını giriyoruz buradan sunucumuza giriyoruz Burada bakın altyapı sunucusuna girdiğinizde bu SS'i mesela attınız ya Siz mesela bu SS'i attınız ya Direkt yeni ses çekip atacaksınız yani aynı direkt atmayacaksınız direkt manyayarsınız ee, gençler sonra direkt buradan da emoji tıklıyorsunuz. Sonra buradan gençler duyuruları okuyabilirsiniz. Rolal e, ka kanalımız var aynı şekilde. Chonix V2 e, altı öneri vesaire vesaire. Sonra e, görsel paylaşma geleceksiniz siz. Görsel paylaşıma dediğim gibi farklı bir yeni bir SS çekip atacaksınız. Ondan sonra gençler buradan da size aynı şekilde rolünüzü vereceğiz. Siz de buradan gençler e, diğer kısmından buradan ve daha domain kısmından siteye ulaşabileceksiniz. Şimdi yaşars, e, sunucuya ulaşabileceksiniz. Sunucuya girdikten sonrası böyle bir yer geçeceksin. Buradan yaşar, e, sport kanalı var. Bakın, sport kanalı var. Buradan create ticket diyeceksiniz. Sonra sizde böyle bir, şöyle bir ticket oluşturacak bakın. Benim yazdıklarımı. Diyeceksiniz I want the xs domain name what should i do Yani xs domain istiyorum yapabilirim falan Şimdi diyeceksiniz ki burada gençler size diyor hesabınızın 2020'den önce oluşturuş olması lazım Ve gençler 2 invite yapmamız lazım İki arkadaşınızı çağırmanız lazım ben de anlattım işte dedim ben youtuber'ım kanka discord'u işte daha yeni öğrendim mesela 2020 Ekim'de açtım Zaten 2021'de ee, falan açmadıkça bence 2020 Kasım'a kadar kabul ederler diye ben düşünüyorum Etmezler size söylerim de ben belki benim aklıma edebilirler de bilmiyorum pek Sonra diyorsunuz ki e, ben 2000 iman yaparım onda problem yok diyorsunuz ben zaten bunları atacağım e, kanala ee, sonra işte falan filan böyle diyor bekleyin falan Siz de böyle 2 invite yapıyorsunuz Sonra bu e, arkadaşı yazıyorsunuz alabilirsiniz diye Ondan sonra I made 2 invites diyor ben de yaptım zaten Sonra diyor e, kanalımı gönderiyorum falan buradan ee, Sonra dediniz ki ben dedim ki kanka bu arkadaşın Sen bana gönderdin ya bu arkadaşı etiketledin ya buradan al dedin ya Ben de o arkadaşın diyem kanalımı etiketledim ya falan bu tiket kanalımı etiketledim Ondan sonra da mesaj attı gördü zaten hani ben ne yazdım orda mısın bakar mısın Tikete falan diye Sonra dedi tabi adamla da ingilizce kanka adamla da İngiliz Send me domain name you want and create a name shape Şimdi diyor ki sen name shape bir tane akut konuştur sonra domain hangi domain istiyorsun yaz ben de dedim Chromic XSS istiyorum. Sen mi ee, sen mi your account userlim only mean dedim. Ben de adımı gönderdim. Bak account userlim gönderdim. Ben bu arada dedim ki ha bu domain 1 yıllık dedim. Aynen o da 1 dedi zaten. Ee, bir e, bir dakika bekledi sonra çek mail dedi dedi şey, mailini kontrol et tıkla dedi ondan sonra do de gönderdi gençler zaten e, size yardım ediyor arkadaşımızda e, heavily arkadaşımızda gençler ee, video çekecek. Ona da buradan zaten teşekkür ediyorum videoyu çektiği için. Ee, oradan da açıklamayı zaten koyardım veya kanalda direkt koyardım videosunu. Oradan da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi gençler yani bu kadar e, videomuz şu da falan ha. Ee, dediğim gibi bu kadar videomuz gençler. Ee, yani kanalımıza abone olmayı videoyu son pay e, Dediğim gibi gençler yani bu kadar videomuz çok basit bir yöntem aslında yani domaini hiçbir şekilde bağlayamazsanız bana kızmayın. Çünkü gençler biz size burada domaini almayı gösteriyoruz. Domeni bağlamayı göstermiyoruz. Ee, video sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. video sonuna kadar izleyenirsiniz. Teşekkür ederim. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimleri de açarsanız gelecek efsane altyapılardan anında haberdar olabilirsiniz. görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.